Ey yüzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ben ilahiyat ön lisans okurum. Bizim kitaplarımızda önce hazırlık yap derse gir de ben hiçbir hazırlık yapmadan girmemin sebebi herhangi bir şey birisinin ya da bir şeyin ilahlaşmasını ödemek için. Yanlışlık varsa geri dönüşüne Toparlarım. Kapitalizm maalesef hazır para kazanmayı ve kazanmanın da başkasına yardım ettiği engelleyen sistemdir. Dinimiz yardımlaşmayı önerir. Kapitalizm, globalleşme, küreselleşme bunun gibi şeylerle izah edilmiş. Ve bunun sebebinin neden sebebi e, Galile din yüzünden yani kilise yüzünden asılıyor. Bunun üzerine dinle bilim çakışıyor. Halbuki dinle bilim çakışmıyor. İslamiyet bir çöküşmüyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in denesel olay ispatı var. Hiçbir şey on noktasını getirince orada duramıyor. Fıtnattaki din İslamiyet'e dönülüyor. İslamiyet varı zannediliyor. Dünyada hiçbir yerde İslami sistem bu İslamiyet nedir? İslamiyet ilk zamanlarda uygulanan bir sistemdi. Daha sonra e, sahabeden sonra itikat bozulmamakla beraber itikada bağlı olmayan şeyleri merak yüzünden İsaî öğrenme yoluna gitmişler. Mesela sahabın, ashabın kaç kişi olduğuna vesaire gibi soruları sormuşlar. Halbuki e, bu, bunu gerek yok bu, bu sorulara. Merak, fazla merak iyi değil. Ama e, o o zamanlar itikat da itikat sağlamdı. Daha sonra itikat da bozulmuş. Bugün tevhid akidesi bile sağlam değil. Tevhid hakitesini bilen bir insan sayısı 100 kişiden 99'u bilmiyor. Allah'tan başka bir şeyi aşırı sever. Onunla ilgili ayet ve sahi hadisi bırakalım. Herhangi bir şeyi Allah'tan daha çok sever. Onunla ilgili ayeti inkar edersek o şey puttur. Mesela çay bile put olabilir Neden? Neden? Çayı Allah'tan daha çok sever. Orucu tutması günah olur. Çay yüzünden orucu inkar edersek çay da kurt olur. Herhangi bir siyasi liderini Allah'tan daha çok sever. Bununla ilgili ayetlerden birini inkar eder. onun yoluna gidersek kim olursa olsun bu puttur. Evvelden komşuluk ilişkileri vardı. İslamiyet olmaması var. İslamiyet'in iyisi var. Şimdi komşuluk ilişkileri var mı? Camideki insanlar birbirine yardımını bırak tanımıyorlar bile. Çıkar için camidekiler olsun, cami dışındakiler olsun, insanlar birbirine çıkar için, nefsi için, e, irtibat, münasebet kuruyor. Halbuki Allah ne diyor bakara çözsüne? Nefsini ilah edileni görmedi mi? Nefsi Allah'tan daha çok sevmek doğru değildir. O zaman nefsin hiçbir ihtiyacını nefsi Nefsin herhangi bir ihtiyacını Allah için e, doyurmak gerekir. Bizim, benim amacım burada şöhret vesaire değil, Mevkide değil. Bugün karşımıza çıkan en büyük sorun kapitalizmidir. Yani Allah'ı inkar edenden daha fazla sorun şirk, şirk sorunudur. Allah'la beraber başka şeyi daha çok seviyorlar. Hem Allah'ı hem de onun denk eşler tutuyor. Hem Allah'ı seviyorum diyor, hem arkasına Allah'tan başka sistemlerin peşinde gidiyor. O zaman ne olmuş oluyor? Allah'a denk e, işlerin peşinde koşmuş olur, oluyor. Bizim bu konuda yapacağımız şey. İnanç esasındadır. Bugün insanlar Esrar Eloy'in LSD'yi vermesinin ana nedeni insanlar birbirlerine ihtiyacını sormuyor, konuşmuyor. Ne diyor kitaplarda? Tanrı merkezi ya da Allah merkezi dünyadan kişi bazı nefis bazı daha açık bir, bir ifadeyle dünyayı geçti diyor. Ve buna da aydınlanma diyor. Tanrı ya da Allah bazı bir dünyadan geçme nedeni de Hristiyan dünyasının Galilei dünya yuvarlak dediği için kiliseye aykırı düşünce ürettiği için öldürmeli olmuştur. Ama İslamiyet'in Allah'ın ne suçu var bunda? Eğer hiç kilise bozmuşsa dini, İslamiyet'in ne suçu var? Bazı bazıları da ben tefsir ediyorum diyerekten Arapça'yı bilmedikleri halde tefsir etmeye kalkıyorlar. Ben ilahiyat ön sansta okumama rağmen Arapça o kadar kolay bir değil, değildir. Ben o herhangi bir sözlükten kelimeyi al, oraya yapıştır, olmaz. Olsaydı herkes tefsir yazardı. Ben bunu böyle anladım demek de doğru değil. O hangi tefsire inanacağız? İlk dönem tefsirleri alın. Bunlar güvenilir. Sonraki tefsirlerse açık ve net zor bulunur. Prof. Ali Küçün tefsirlerini beğeniyor. Hanefi olmasan adam. Manturdi mezhebine. Valla olmasan adam. Ben böyle açık açık anlatacağım. İlahi Fakültesi ön lisans değil. Yarın bir gün memur olurum ya da olur. Bu önemli değil. Ben neden anlatıyorum? Bilgisi olduğu halde anlatmayan en büyük günahın sahibidir. Profesör Ali Küçü, Marmara Üniversitesi profesör Ali Küçük nasıl anlatmıştı da beğendim. Çünkü putları teker teker söylüyordu ama e, anlaşılıyor oldu o da ayrı bir konu. Siz, bunlar ilahlardır dediği zaman Hz. İsa'nın kutlaşması ya da dat, menat Uğuzak gibi, putların gibi put olarak algılanıyordu. Yok şu başka türlü mi algılanıyordu? O da bilmiyorum Benim put kırma metodundaki sonra oluşan hadise ya da hiçbir küfre girmeden açıkladığım filmde ki putlar eskiden cahiliye dönemindeki Topulan putlar gibidir. İnsanlar Allah'tan başka şeylere sıyımlı olmuş. Melekten yardım istiyorlar ya. Melekten yardım istenmez. Doğrudan yardım istenmez. Doğrudan yardım istenmez. Allah'ın Resulü size dolar vereceğim, para vereceğim, ev vereceğim dememiştir. İman ederseniz Allah size cennet verecektir demiştir. Ama bu dünyada, dünyada da huzur bulmuş, öbür dünyada da huzur bulmuştur. Şimdi gelelim bu, bu zamana. İnsanlar huzurumu. mu? Huzurluysa o zaman neden e, insanlar hapse? insanlar çoğu hapse. İslamiyet geldiği zaman herkesi yargılayıp e, bundan suçludur diye mi çıkacak oldu? Ya. İlk dönem İslamiyet'e uygulamak geldi. İlk dönem İslamiyet'teki kasıt, itikat esasları. Ondan sonra fıkıh konular pek önemli değil. Kimi öyle namaz kılar, böyle. kimi böyle namaz. O önemli değil. Ama itikat esaslarından tehdit hakidesi asla tabiz verilmemiz gereken konudur. İlk dönem ee, Dönüp bilgileri bulabilir miyiz? Profesörlerimiz bulur. Ama bulabildiği halde müteharrin değil de Halep. Halep'e yapmak bakıyorlar. Bu doğru değil. Pes etme. dinden taviz verme. Dinden taviz verirsen Allah'ın yardımına kesilir. Din bugün kemale ermiştir diyen yani ben değilim Allah. Din bugün kemale ermiş dediği halde dinden başka bir yol ararsanız Allah sizi orada bıçak alır, İnsanlara kötü şeyler geliyor. Bundan önceki filmlerde de bahsettim. Bu burada kalmayacak. Neden? Allah diyecek. Allah Allah'ın kahrı da var. Gülsü de var. İnsanlar Allah'ın yolundan uzaklaşırsa Kur'an'daki Kavirlerin neler olduğunu gören bir insan kötü sonuçta doğucu gideceğini bilir. Ben deseler ki sen milleti galayana götürüyorsun. Ya beni seyreden bin kişiyle mi galayana getireceğim? Ben sadece psikolojik rahatsız olan birisiyim. Benim doğru ol olmadığımı yedi ay sonra göreceksiniz. Yedi ay sonra eğer doğru çıkarsa benden daha fazla inanmayın. Yedi ay sonra İran'la kapışmamız ol olma ihtimali çok fazla. 1980 yılında bunu tamamen etmiştim. Kapitalist sistemi neden savunuyor dinlerden? Çünkü Ketek başına İktidarı gelenin. İktidar gelmediği için kapiteçilere yanaşıyor. Halbuki dinimiz meki ürvan için savunulmaz. Onun için bu yol doğru değil. Sen doğruyu anlatmadık, sen sonra doğru. Doğru bildiğini anlattığından sonra sen dine kimi inandıracaksın? Bu filmi izleyenler diğer put kırma metodunu ve küfre girmeden putları açıklayan filmi, bilhassa iki filmi başkalarına tavsiye etsin. Kapitalist sistem Başka şeylerin ilahlaşmasını, paranın ilahlaşmasını sağlar. Para ilahlaşırsa ne olur? Gariban insanlara hak tanımazlar. öyle olarak. Annem kapitalist birisidir. Kötülemek için söylemem. Olabilir. Onda inancı Olur. Normal olarak senin varlığın olduğu, hal, olduğu zaman sana değil de sağlam bir insana vermesi doğru bir şey mi? Ben onun parasını ya da kurumda ya da başkasının parasını değilim. Sistem para üzerine kurulduğu için herkes para para para diyor. Eğer ben de para para deseydim, mevki deseydim bu filmleri yapmazdım. Çünkü ben savunan görüşlerin dışında bir arkadaş bir sitede da farklı farklılığı anlatıyorum. Çünkü bunun anlatılmaması için telkin yapılıyor. Halbuki Allah ne diyor? Bilgisi olayla anlatılan en büyük günahın sahibidir. Paradan daha önemli şeyler var. Eğer para çok büyük şeyler olarak görülürse net fakire yardım edilir. Nezen gen baddadan parasını çeker. İkisi de faydam var. Örünce de geri kalan nereden geldi diyekten şeytanın ameline yola karın çarçak Allah yok diyenlerden daha fazla düşman olarak şirk koşanları. Allah'a eş koşanlar, Allah'a inkar edenlerden çok daha fazla. Ayet vesayi hadislerin şüpheli olmasından şüphesileştirmeyi sağlayan de var. Dinimiz el kesen, başkuparan bir din değildir. Ve benim bu anlatımlarından acaba gelir gelmez elimiz ayağımız mı kopacak gecek, diyenler olabilir. Bunlar sadece kötülemek için uydurulmuş vesveseler. Tamam cezalar var. Ama bu cezalar kolay kolay uygulamayız. Allah, bu kadar mı meramesiz? Savaş esasında bir takım insanların şeriatı uyguladır diyor. Allah'ın kitabında ve hadisleri uygulanırsa savaşta hiçbir ceza uygulamaz. Sen savaştasın, arkanda bir suç işlediği ceza ver ben doğru bir şey mi? denilen sayı, şeylerin sayısı sonsuzdur. Kapitalist sistemde nefis ve put olarak para girilir. Şu açıdan bakacak, olursak Acaba fakirleri susturmak amacı ilerlemez. Din çıkmıştır. Hayır. Zekat, sadaka, filtreye bugün uygulanmıyor. Çünkü İslam yok. Uygulansaydı, uygulansaydı bugün sıkıntıların ucunu erim kısmı kalkardı. Ama zeka sade kafetre sadece uygulansa doğru olur mu? Olmaz. Dil bir bütündür. O bütünün uygulaması ile doğru çıkar. Mesela döküldüğüne karşı elene var. Sadece onu uygulasa olur mu? Olmaz. Sistem bütün uygulaması gerekir. Bugün uygulam var mı? Yok. Mutahtarcın yani ilk dönem alimlerin peşinden gidin. Benim filmlerim fıkır ve bunun bir şeyler yok. Dikkat çekici açıklamalar vesaire yok. Sadece tevhid vardır. Bugünkü konumun, bugünkü anlattığım konu kapitalist sistemin gözde bıraktığı dolar iç ayettir. Daha önce anlattığım gibi gözde perde oluşuyor. Bu perde para sevgilisidir. Ayette ne diyor? Erkeklerin en zayıf noktası kadındır, paradır. Sistem, küreselleşme, blokalleşme, nereden senin deyin bu sistemler, bu etkileşim paranın put olmasını sağlamıştır. Paranın put olmasının, kapitalist sistemin put olmasını ise Din, Hristiyanlıkla bilimin çakışmasıyla oluşmuştur. Galeriye asmışlardır. Benim asalarda benim deneyimlerde ispatım var. Nedir? Ancak ki en çok izlenen iki film var. Onlar da anlatılıyorum. Kut kırma metodunu ve küfre girmeden perde açılabilir mi? Perde açılsa bile 2-3 gün sonra perde tekrar indiriyor. İndikten sonra Allah bizi eski yaptığımız günahlarla tekrar imtihan ediyor. Allah hepimizin imtihanını başarılı kılsın. Sen ya da ben paranın ilanlaşmasını engellemek için paramızı sarılmaz mı, mı, mı? Savuralım mı? Hayır. Bakara suresinin başında diyor ki: Boş boşuna pintilik etme. Sonra da sonda diyor ki: Şeytana uyup piş savurma. savulma. İtidalle Bir devlet ne kadar zengin olursa olsun, bütün fakirlerini doyuramaz. Bütün fakirlerinin ihtiyacını gidiremez. giderse o zaman şimdi, bütün millet hemen çoğu aç. 3.250 lira paran Var ayrı. Çok şükür. Bunu alamayanlar var. Şükür ediyorum. Kandırma amaçıdır ay. Hayır. Devlet o kadar güçlüyse Allah kadar güçlü. Allah yolunu gösteriyor. Devlet düştüyse bana verirsin o zaman. Veremez. Devlet herkese ulaş ulaşamaz. İslamiyet, zekat, sadaka, fitre, fitre ile ulaştırıyor. Bunlar için memur tutuyor. Memurlar bunun için para alıyor. Memur maaşı. Memur maaşından daha fazla almak onu. Bunlar uyguluyor mu? Uygulanıyor mu? Ondan sonra biz İslamız, Müslümanız diyerekten çıkıyoruz ortaya. Bazıları da diyor ki işte Allah puttur, peygamber puttur. Sen önce İslamiyeti öğren. Özür dilerim sert saat konuştuysam. İslamiyet'e göre şu anda sonsuz sayıda puta tapıyoruz. Ama insanların en terör, insanların toplumun en terörist toplumu İslamette açık toplumda çıkabilir. Şöyle ki, insanlar şuna tapıyorsun, sen buna tapıyorsun dersen en terörist toplum İslamete Dönmek üzerinde olan toplumda kargaşa çıkar. Olan kutları teker teker söyledikten sonra isteyen istediği şey, takmayı kendisi keçiştir. İnsanların cüz ibadisi vardır. Hiçbir zorla, zorlama yapmamız doğru değildir. Dinde zorlama yoktur anlamı bu. Yoksa insanlar siyasette karışmaz Karışamaz. din siyaseti karışamaz din e, benim içime karışamaz demek doğru değildir. Sen onlar neden öyle diyor biliyor musun? Onlar münafıklar içindekilerinin Allah tarafından bildirilmesinden korkuyorlar. Ayet de bu. Ben ayet numarasını vererek açıklamasını sevmem. Sadece birinci ve ikinci filmde putkırma metodu veya e, küfre girmeden perde açılabilir miyim? Filmini, ayet numaralarını açıkladığım. Eğer düz bir akıl akı içinde dinlerseniz şu ayetin açıklamasından başka bir şey değildir. Diyor ki Allah Bismillahirrahmanirrahim. Münafif ve kafirler Allah'ı sever gibi başka şeyleri sever. İnanan insan insan en çok Allah'ı sever. En çok Allah'ı sevmemiz Bazı delilleri var. Bu delillerden biri de namazdır. Namaz kılmanın dinde sıkıntı var. Hem namaz kılacaksan hemen iş onacaksın. Büyük sıkıntı vardır. Namaz kılmayan da namaz kılan da sıkıntılar olabilir. Önce iman Önce iman, ondan sonra namaz. Beş taneden birisi kelime-i Ondan sonra namaz, oruç, zekat ve hac. Bunlar sırasıyladır. Kelime-i yani imanı olmayan insanın hac gitse ne olur, gitmesen olur? Zekat versen olur, vermesen ne olur? Namaz kılsan olur, kılmasan olur? Adamın birisi demiş ki benim param yok, hacı gidemiyorum. ya pardon, bedenlerim rahat hacı gidemem. Zekat veremiyorum, param yok. Namaz kılamıyorum bedenlerim tutuyor. Kelime-i getirsem getirsem cenneti gidermiyim? Onu da getirme artık ya. Getirsen ne olur, getirmesen ne olur? Kelime-i Şehadet'le beraber namazı gerekir. Namaz.